Ses! Akıyor! Kamera! Akıyor! 22 Ekim e, Cuma günü Deva Partisi ilçe başkanı olarak görevliyken Adalet ve Kalkınma Partisi Torbalıçı Teşkilatı'na üye yapılmamla alakalı basına vermiş olduğu haberler sonucunda Sayın Selman Güya Aydın'ın e, 2012 yılından bu tarafa benim Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olduğu ve e, beğenimlerimin doğru ile alakalı bir açıklama yapılmıştır. Tabii bu açıklamayı ben <gülüyor> üzülerek takip ettim. Şöyle ki, ben Torbalı Deva Partisi İlçe Yönetim Kurulu'ndan üye olmak istediğimde evraklarımızı Dernekler Masası'na, İlçe Seçim Kurulu'na ve Yargıtay'a gönderdik. Burada benim Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olduğum görüldü. Bunun üzerine de E-Devlet Sistemi üzerinden bilim dahilinde olmadan yapılan bu üyeleri iptal ettim. Sonrasında, resmi başvurular yapıldı. Şu anda dernekler masasında Yargıtay'da ve İlçe Seçim kurulunda hem yönetim kuruluyesi üyesi hem de resmiyette Deva Partisi Torbalıç'e başkan olarak görev almakta. Tabii ki biz bu yapılanların art niyetli olarak yapıldığını düşünmek istemiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Biz kongres sürecinde olan bir teşkilatız. Bir ay sonra bizim kongremiz olacak ve burada şu anda atanmış durumda olan başkanlarımız ve yönetim kuruluyeliğimiz seçilmiş durumuna geçecek. Biz yapılan bu olaydan dolayı bir özür beklerken veyahut da bu yapılan sistemin, işlemin hatalı olduğunu beyan etmelerini beklerken maalesef kendileri yine olayları manipüle ederek bizi yalancılıkla idam ettiler. E, tabii bu ilk defa benim başıma gelen bir olay değil. Bu zaman zaman çevremizden duyduğumuz ki yönetim kurumunda ben ve 3 arkadaşım daha e, Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi e, olarak görünüyorduk bugüne kadar. Bugün tekrar e, E-Devlet üzerinden bunların da e, iptali gerçekleştirdik. E, yine dediğim gibi kongre sürecinde olmamız e, ki bugün eğer buna bakmamış olsaydı bu kongre sürecinde ortaya çıkan bir durum olsaydı o zaman bizim yaşayacağımız durum çok daha kötü bir hale olacaktı. Biz bu olayla alakalı bir özür veya bir yanlış olduğunu beyan etmelerini beklerken onların olayı farklı bir atmosfere çekmek istemeleri maalesef bizi daha da üzmüştür Tabi burada aklımıza atalarımızın söylediği bir söz geldi. Burada da ev sahibine bastırma durumu söz konusu. Biz bu durumu halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Deva Partisi olarak çalışmalarımıza hızlı e, bir şekilde devam edeceğiz. E, herhangi bir kirli siyasete alet olmamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.